Şu anda dünyanın en ilginç şehirlerinden bir tanesindeyiz. Bir şehir düşünün sokaklarında yürürken hatta sokaklarında yürürkeni bırakın evinizdeki bir odadan diğerine geçerken ülke değiştirebiliyorsunuz. Tamamı Hollanda sınırları içerisinde bulunan Belçika topraklarındayız bugün. Bu şehrin Belçika sınırları içinde bulunan tarafına Barle Hertog, Hollanda sınırları içinde bulunan tarafına da Barle Nassau deniyor. Gelin bu ilginç şehri birlikte keşfedelim. Eğer bir ülkeye ait bir toprak parçası tamamıyla başka bir ülke tarafından çevreleniyorsa bu toprak parçasına Anklav deniyor. Mesela Roma'daki Vatikan'ı veya bir zamanlar 1973'e kadar Türkiye'ye bağlı olan Suriye'deki Caber Kalesi'ni bu şekilde düşünebilirsiniz. Aslında iki ayrı terim var. Caber Kalesi Suriye için Anklav bir toprakken Türkiye'ye bağlı olduğundan Türkiye için Exklav bir toprak olarak kabul ediliyor. İkisi de aynı yeri temsil ettiği için artık Anklav diyeceğim. Sizce bu Barle şehrinde kaç tane anklav var? Bu Barle şehrinde toplamda 30 tane anklav var. 22 tane Belçika anklavı bulunuyor burada. Ve o Belçika anklavlarının içinde de 8 tane Hollanda anklavı bulunuyor. Kafa yakmamak gerçekten mümkün değil. Ama daha basitçe söylemem gerekirse şu şekilde de ifade edebilirim. Hollanda toprakları içinde bulunan Belçika topraklarının içinde Hollanda toprakları var bu şehirde. Gerçekten... Çok kafanız karışıyor gezerken, yürürken. Mesela şu an karşımdaki sokak Belçika'yken sağ tarafım Hollanda. Sınırı şurada belirlemişler ve şu yerdeki metal plakalarla aslında yolun ortasından da bölmüşler. Yani yolun sol tarafından gidiyorsanız... Belçika'dasınız. Şu an yanımdan geçen araba gibi sağ tarafından gidiyorsanız Hollanda'dasınız. Bu sınırlar bu kadar içli dışlı diye çok komik olaylar yaşanmış korona döneminde. Mesela Hollanda hükümeti hep daha geç aksiyonlar almış. Daha geç önlemler almış. Mesela sokağa çıkma yasağı varken Belçika tarafında yani yolun karşısında şuradaki ev sokağa çıkamıyorken Hollanda tarafındaki evde yaşayan insanlar sokağa çıkabiliyormuş. Belçika tarafında yaşayanlara maske takma zorunluluğu varken Hollanda tarafında yaşayanlara maske takma zorunluluğu yokmuş. Mesela şehrin içinde giden otobüsler var. Otobüse Hollanda tarafında bindiyseniz aslında resmi olarak maske takmak zorunda değilken... Belçika tarafına geçtiğinizde takmak zorundaymışsınız. Burada şöyle komik durum da olmuş. Belçika tarafları dükkanlar kapanacak demiş yemek dükkanları. Hollanda tarafı böyle bir kısıtlama getirmemiş. Bu da tabii haksız rekabete neden olmuş. Hollanda tarafında yemek satan bir dükkan bütün şehre hizmet vermeye başlamış. Ama Belçika tarafındaki dükkanlar kapalı kalmış. Gerçekten çok garip, çok komik şeyler yaşanmış korona döneminde bu şehirde. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Mesela Hollanda'da havai şişek satışı yasak yıl genelinde. Sadece yeni yıla doğru satış yapılıyor. 2-3 gün bu Sürede. Ama Belçika'da havai fişek satışı yasalmış. Bu şehirde de Belçika tarafında yani yürürken rastgele 3 tane havai fişek dükkanı gördük. Yani bu kadar yaygın olmasının sebebi bizce Hollandalıların gelip onlardan rahatlıkla alışveriş yapabilmesi ve e, Hollandalıların o dükkanları döndürmesi aslında. Çünkü Avrupa'da en çok havai fişek kullanmayı atmayı seven toplum Hollanda toplumu. Hangi ülke topraklarına ait olduğunu anlamasak da buradaki bütün evlerden fazlasıyla etkilendik. Bu şehirde aynı zamanda iki farklı belediye var, iki farklı polis karakolu var, iki farklı otobüs hattı var. Yani bir Belçika otobüsleri var, bir de Hollanda otobüsleri var. Aynı zamanda her şehrin ayrı ayrı kilisesi de bulunuyor. İnanılmaz bir şey. Şu an Burçak'ın önünde durduğu binada kütüphane. Şu an Burçak Belçika tarafında ve Hollanda tarafına geçti. Şimdi mesela Hollanda'dan bir kitap alıp Belçika tarafında bulunan bir masada onu okuyabilir ve çalışabilir. Arkamda bir blokta bulunan iki dairenin bir tanesi Hollanda tarafında bir tanesi de Belçika tarafında. Şehirdeki en ünlü evlerden bir tanesi de Arkamda bulunan ev e, Bu evin özelliği iki farklı kapı numarası var Bir tanesi evin Belçika tarafında bulunan kısım için Bir tanesi de evin Hollanda tarafında bulunan kısmı için Bizim gibi başka turistler de gelmiş zaten Güzel bir yer Şu an tam e, sınırın üstünde duruyorlar Sağ taraf Hollanda Sol tarafta Belçika Yani düşünün Sol tarafta uyanıyorsunuz, sağ tarafta belki kahvaltı yapıyorsunuz, sol tarafta çalışmaya geliyorsunuz, sürekli ülke değiştirmiş oluyorsunuz. Gün içinde belki onlarca defa ülke değiştiriyor bu evde yaşayanlar. Bakın bu direkt Hollanda toprağında. Biraz döndürüyorum. Şuradan karşıya geçince de Togun yani Belçika tarafının belediye binası var. Tam arkamdaki dükkan Belçika tarafında. O yüzden Belçika devletine vergi ödüyor. Tam yanımdaki dükkan da Hollanda tarafında. Burası da Hollanda hükümetine vergi veriyor. Şu an biraz yağmur yağmaya başladı. Biraz da ıslandık. O yüzden yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Arkamda turist danışma gişesi var. Buraya gittik ve hani şehirde bize önerebilecekleri bir yer var mı diye sormak istedik. Bize bir harita verdiler ve bu haritada da bütün şehri dolaşabileceğimiz bir rota vardı. Biz bu rotayı takip ettik ve bence gayet iyiydi. Yani şehirde ilginç olan ve özellikle görünmesi gereken yerleri barındıran bir rotaydı. Eğer siz de bu şehre gelmek isterseniz aklınızda bulunsun. Bu ilginç sınırların arkasında yatan sebep aslında 12. yüzyıla dayanıyor. O zamanlar Brabant düküyle Brede Lordu arasında yapılan anlaşmalar, e, arazi değiş tokuşları ve satın almalar dolayısıyla Brabant düküne e, ya da Brede Lorduna geçmiş. O sınırlar günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Son halinde aslında 1995'te almış. Günümüzde insanlar burada Hollanda, Belçika demeden birbirleriyle uyum içinde yaşıyorlar. Kaç kere sınır geçtiklerinin haddi hesabı yok zaten. Gerçekten çok ilginç bir deneyimdi bizim için de. Çok karıştırdık neredeyiz, nerede değiliz. Ama güzel bir deneyim oldu. Umarız size de güzel yansıtmışızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.